Selamlar dostlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber Tatar'a Showcase ile karşınızdayım Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz like atmayı unutmayın Hadi şimdi videomuza geçelim Dostlarım bugün sizlerle Tatar'ın Showcase'ini yapacağım. Ee, bence çok güzel bir video olacak. Sizler de bana videoya destek çıkmak istiyorsanız yani videoya destek çıkmak istiyorsanız like atmayı unutmayın ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok abone olursanız dostlarım benim o kadar video çekme isteğim artıyor ve daha fazla içerikler ile karşınıza geliyorum. Evet abi bugünkü içeriğimiz dediğim gibi Tatar'ı Showcase yapacağız. Dediğim gibi abi videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım abi. Arkadaşlar zaten Tatar'ı hepiniz biliyorsunuz. Ee, şöyle bir... Ee, nasıl diyeyim sizlere yani böyle bir kırbaç gibi diyeyim ya da ne bileyim böyle arkadan çıkan bir uzun tail yani kuyruk bir şey. Zaten anime izleyenler bilir ki dostlarım böyle ee, bunun bir büyümüş hali daha var tatara kabir fakat daha ben kendisini açamadım açmak için abi şey yapacağım. Ee, birazcık artsy'i biriktireceğim. Onun da videosunu istiyorsanız yazmayı unutmayın. Evet abi biz bugün bunun Showcase'ine başlayacağız. Şimdi e, Showcase'ini göstereceğim arkadaşlar. Sizlerin nasıl bir şey olacağını göstereceğim. ve Bu arada arkadaşlar Discord'umuza gerekten web Server'ımıza katılabilirsiniz. Bakın şu an mesela e, Server'ımıza şu an 4 kişiyiz. E, burası benim web Server'ım. Sizler de arkadaşlar web Server'e gelmek istiyorsanız Discord'umuza katılmayı unutmayın. Discord'a geldiğinizde arkadaşlar abonelere özel bir rol var. E, o rolü alıyorsunuz ve o rolü aldığınızda Sizlere Vip Server diye bir oda açılıyor ve orada arkadaşlar sadece Rugal değil çoğu oyunun Vip Server'ı var. Ee, orada arkadaşlar ben Jailbreak Vip Server linkini falan da paylaşacağım. Yani arkadaşlar gelirsiniz Vip Server'larda kolayca katılabilirsiniz Şimdi arkadaşlar o zaman yavaştan ee, bir Showcase'e geçelim artık. Showcase'imizi yapacağız arkadaşlar ve nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Ama şu Nishiki'yi bir keselim ondan sonra abi Showcase'e başlayacağım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir nişkimizi keselim. Ya zaten skill'lerden bir tık görmüş olabilirsiniz. Ama ben şöyle abi normal click'le bir öldüreyim. Şimdi arkadaşlar showcase'imize geçelim. Evet arkadaşlar ilk olayımız böyle görüyorsunuz. Ee, Tatar'ın abi kliyip böyle yani bayağı atik ve hızlı bir şey olduğu için bayağı hızlı vuruyor. Böyle arkadaşlar ileri atılarak ok darbesi gibi. Ee, dalıyor çekiyor. Dalıyor çekiyor. Bu arkadaşlar bayağı hızlı ve bayağı güçlü bir şey olduğu için sizlere bunu öneririm. Şöyle arkadaşlar şurada da göstereyim hatta görüyorsunuz. Böyle arkadaşlar bayağı güzel böyle tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak vuruyor. Yani bayağı op bir şey arkadaşlar sizler de bunu alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar E özelliğine geçelim hemen abi hızlıca geçelim. Arkadaşlar E özelliği ise adamları e, etrafınızdan böyle ne bileyim e, uzaklaştırıyor, fırlatıyor. Şimdi bunu göstermek için kimde kullanabilirim? Evet, bakın mesela burada bir vip serverda kasılan bir arkadaşımız var. Böyle E'ye bastığımda kendisi e, uçuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir daha basayım. E, şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha yaptım. Hemen Amon CCG'de de hatta gireyim hemen Amon'un üzerinde göstereyim. Şöyle arkadaşlar hızlıca gidelim. Amon'un üzerinde gösterelim Esini. Hızlıca gidelim. Ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi Tatara Kabir'i de istiyorsanız e, Demeniz yeterli. Ben hemen abi videosunu çekirim. Bu arada de yok. Hani nerede? Ben göremiyorum. Allah Allah. Aa buradaymış. Evet arkadaşlar. Esini şöyle görüyorsunuz. Ee, ben şunu E ile öldüreceğim. Biraz hızlı vurayım. Yoksa beni keser. Şöyle arkadaşlar E ile kesmek istiyorum ama bunu. Ee, şöyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kestim. Şimdi arkadaşlar hemen R'sine geçelim. Arkadaşlar RS ise adamı kendine doğru çekiyor yani mesela E'si fırlatıyor E'si çekiyor bakın böyle e, kendinize biliyorsunuz. gördüğünüz gibi e, baya güzel bir skill arkadaşlar bu da mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz e, F ile böyle uçurursunuz böyle çekersiniz sonra E ile de vurursunuz bu arada galiba serverda hile var Arkadaşlar hilelerden şimdi uzak duralım ben web serverda hile açmanıza izin veriyorum arkadaşlar e, fakat Videoda arkadaşın ismi gözükmesin diye ee, ondan biraz uzaklaşacağım Çünkü ismi gözükürse yiyebilir ve benim yüzümden yemesini istemiyorum Yani arkadaşlar L hey, ile hey, hey, gidip burada kasabilirsiniz Bakın abi R ile yakınlaşıyorsunuz Böyle adamı kendinize çekiyorsunuz Bayağı da bir arkadaşlar OP bir şey yani Bunu da sizlere öneriyorum dediğim gibi R'si ile kendinize çekebiliyorsunuz Şimdi abi F'sine geçelim F ise arkadaşlar şöyle ben e, arkadaşları çıkartayım ama bu arkadaş uçtu gitti be uçtu gitti be şimdi e, birine F denemem gerekiyor şimdi mesela bu arkadaş bakın F arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapıyor e, şöyle arkadaşlar bir kere daha F attığımda böyle oluyor e, F özelliği arkadaşlar böyle. Ee, Bardo öldürmüş gibi oldum. Kusura bakmasın. Showcase yapacağımı zaten kendisi biliyor. Aynen nişki çıkmış zaten. F'yi bunu da göstereyim. Arkadaşlar Eee şöyle Bir dakika ben gösteremiyorum ama. Hı. Şöyle vurduğumuzda abi bayağı bir vuruyoruz. Yani F'si arkadaşlar kaldırıyor yere vuruyor. Kaldırıyor yere vuruyor. Eee şimdi abi Bakalım ee, şey çıktı mı? Eto çıktı mı? Eto daha çıkmamış. Eto çıktığında arkadaşlar tüm komboları falan onu da göstereceğim. Şimdi abi bloğuna geçelim. Arkadaşlar blokta ne derseniz abi T'ye bastığımızda hani blok yapıyoruz ya o. Arkadaşlar bloğumuz da böyle eliyle zaten böyle bir savunma hareketi gibi bir şey yapıyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle efsane bir hareket. E, sizlere dediğim gibi arkadaşlar e, Tatarayı yeniden öneririm almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ben Eto'nun gelmesini bekleyeceğim. Eto geldikten sonra sizlere adam akıllı bir kombo göstermeye çalışacağım onun üstünde. Şimdi abi Eto'yu bekliyorum ve Eto geldi videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şu an Eto'yu bulduk ve Eto'yu kesmeye başlıyoruz. Arkadaşlar F ile yapıyoruz. E ile çekip E oladı uzaklaştırıyoruz konuşamadım. E, şöyle e, aman yanlış yerde attım yanlış yerde attım. Hop şöyle arkadaşlar vurup şöyle yapıp şöyle devam uzaklaştırıyoruz. Eee hemen abi devam devam devam devam. Bak 2'de bir arkadaşın yanlış şeylerinden dolayı uzaklaştırıyor E ile. Ben vuramıyorum bir türlü çıldıracağım. Hemen abi şöyle eee dediğim gibi komboyu göstermeye çalışıyorum sizlere. Abi F ile ne yapıyor onun ne yapıyor Eee bakın. Eee şöyle arkadaşlar Böyle, böyle, F ile atıyoruz, R ile çekip, E ile uzaklaştırıyoruz. Kombosu budur arkadaşlar, bunun F, R ve E ile yapabilirsiniz. Şöyle, F, R, E, O. Oh. Aha, Eto burada! Ana, uçmuştan. Ben ne diyorum, Eto nerede? Eto'yu arıyorum ve Eto yok diyorum. Eee, agalar, zaten ee, bunun dediğim gibi Tatar'a k çekmem çekmemi istiyorsanız da e, 30 like gibi bir like sayısı yeterli Zaten arkadaşlar siz like'larınızı atıyorsunuz biliyorum ee, Böyle videoların devamını istiyorsunuz Ben de arkadaşlar böyle videoların devamını çekeceğim sizlere ee, Sizleri arkadaşlar memnun etmek benim en büyük bir Benim için bir zevk ee, Şöyle arkadaşlar keselim bu agıyı. Kesemiyorum ama Hı, Şöyle alıp fe ile vuralım Devam edelim, şöyle e, Dediğim gibi arkadaşlar, komboyu zaten görmüş oluyorsunuz Şöyle arkadaşlar Devam edeceğim abi Hadi, olacak Oo, Eto buradaymış lan Eto'yu burada kesemiyorum Ama Lanet Şimdi onu oraya kadar yakınlaştırdın O zaman buraya kadar yine yakınlaştıracaksın Çünkü kardeşim şey yüzünden oldu ee, Ama ben onu vuramıyorum ki Nasıl vuracağım bir dakika, nasıl vuracağım? Bir dakika, şunu bir e, eyle şu duvara doğru yapıştırdım. Cık. Ya! Sal şunu be, sal şunu be! Cık, cık, cık. Vuramıyorum adam yüzünden, çıldıracağım. Hı. Evet, faili alıp vurdum ve arkadaşlar öldürdüm. Gördüğünüz gibi abi, bu kadar kolayca da öldürebilirsiniz. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Beğensinizdir. Lütfen like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizin abone olmasını bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.